Şimdi iki bölüm yapacağız Furkan'la yaptığımız yayınları değerli arkadaşlar. İlk bölümü iOS developer'lık üzerineydi. Yani iOS platformunda geliştirmeler yapmak, iOS geliştirici düzeniydi pardon. Çok güzel bir sunum yaptı, çok değerli şeyler üretti. İkinci kısmı alacağım. Furkan hoş geldin dostum tekrardan merhaba. Hoş buldum merhaba. Nasılsınız? İyiyim efendim siz nasılsınız? <gülüyor> ee, teşekkür etmek istiyorum bilim iletişimiyle alakalı içerik ürettiğiniz için. Ben teşekkür ederim ee, ilk yayını yaptığınız, yeni yaptığınız yeni için. Yeni <gülüyor> Güzeldi. Şimdi Furkan e, YouTube'a da atılacağı için o yüzden bunu yaptık tabii ki izleyeceğimizde. YouTube'da izleyenler kaçırdıklarına pişman olurlar mı olmazlar mı bilmiyorum ama Twitch'teki de Twitch'te yakalayın arkadaşlar. Twitch'i genelde böyle gerçekten burada tutmayı seviyoruz. Hatta geçen Furkan da sordu abi niye sonra sadece aboneler açık diye. İki sebebi var. Birincisi Twitch'te bazen deneysel yayınlar yapıyoruz. Ve buradaki şeyler bazen yüklenmemesi gerekiyor. O yüzden kapatıyoruz. Yani aboneler izlesin diyoruz. İkincisi Twitch'te olan Twitch'te kalsın. Çünkü burası gerçekten eğlendiğimiz bir platform. Ve her yayını buradan atmıyoruz. Zaten atılacakları YouTube atıyoruz. Yani tekrarını izlenmesini çok istediğimiz yayınları. O yüzden Twitch izleyicisine olan saygınızdan... Twitch'te bize abone olan paralı destekte bulunanlara saygımızdan bu ikinci izlemeyi tekrar sadece buraya açıyoruz. Ama her yayınımızda tabii ki burada kalmıyor. Youtube'a da bunu ekleyeceğiz mesela. Bu eklenecek. Çünkü burada değerli bilgiler var. Bazen İngilizce sohbet ediyoruz. Abi ben bunu Youtube'a ekleyemem yani. Öyle bir Youtube'u biliyorsunuz. Daha farklı gidiyoruz. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk de bu çok önemli benim için de zaten e, gerçekten çağdaş Türkiye'nin kurucusu. Şu an yaşıyor olsaydı mesela ne yapardı biliyor musun? Bazen düşünüyorum. Bu yazılım firmalarına çok değer verirdi abi. Böyle hissiyatım var yani. Bilemem, ispatlayamam ama... ...kesinlikle çok güzel işler yapardı. Teknolojiyle ve bilimle zaten çok uyumlu bir insan ama... ...teknolojiyle de entegre olurdu. Ya bir tane sokak röportajı var Furkan. Adama diyorlar ki Atatürk'le ilgili bir şeyler ne düşün falan. Diyor ki Atatürk diyor şimdi çocuklar daha zeki. Niye? Diyor ki çocuklar şu an bilgisayar kullanabiliyor. Atatürk kullanamıyordu. Ya düşünebiliyor musun? Yani... Bazen düşünüyorum. Bakın siyaset üstü konuşuyorum burada. Şu an geldiğimiz nokta. E tabi Einstein da kullanamıyordu belki cep telefonu değil mi? Yani bu onun salak olduğunu, hafta olduğunu göstermez ama e, akıllı liderler şu anda. Az önce ekonomi yayınından çıktım buraya geldim. <gülüyor> Kilime, teknoloji ve arge inovasyonu önem verenlerdir. Bunu herkes biliyor. Ve ekonomik istikrarın, büyümenin tek yolu gerçekten IT müthiş bir şey. Çünkü küçük katma değerli büyük kazançlar sağlayabiliyorsunuz. Furkan şimdi ne konuşacağız dostum? Hemen alt başlık geçeyim ben uzatmadan. Yani ben bununla ilgili ekleme yapmak isterim. Tabii ki. Ee, eğer senin için uygunsa. Ee, Atatürk ilham kaynağı gerçekten. Çünkü düşünme biçimi ve karar verme biçimi, konuyu tespit etme biçimi çok güzel. Demin dedim ya, e, sinyal insan doğru soruları soran insandır. O çok doğru sorular sorduğu için aslında ilham kaynağı. Çünkü vardığı sonuçları eleştirerek varıyor. Yani e, ve sıra bizde yani onun sırası geçti artık. Bizim Katılıyorum. Şu ben şunu da şunu var. da inanmıyorum. Bir Atatürk daha çıkmaz, onun gibisi gelmez. Yani onu beden olarak yüceltmek, taparcasına dövmelerle, şunla bunla sembolik önemli olan onun kafa yapısını anlamak. O da birinin kafa yapısını anlayarak sentezleyerek bugüne geldi. Bence Atatürk'ü de anlayarak kafamızda sentezleyerek ve yine tabii ki değerli insanlarımızı ...bir oluşum içine girmemiz lazım. Yani bizim gibi zeki, akıllı, değişime açık insanlar, genç nesil bu ülkeyi ilerletecek insanlar. İşte bugün övündüğümüz bazı teknolojimiz var. Mesela SİHA'lar. Bunlar Türk mühendislerinin eseri. Bunlar hiçbir siyasetçinin, hiçbir ne bileyim, işte konuşan boş boş insanların eseri değil. Bilimin ve bilimi doğru şekilde uygulayan Türk mühendislerinin eseri. Ve bu insanlar gerçekten iyi üniversitelerde eğitim görmüş... O yüzden de olan hocaları çok önemli bizim için. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ülkemizin gelişmesinin tek yolu akılcı ve bilime yatkın insanların sayısını atması. Bu kadar basit. Şimdi ne konuşacağız Furkan bu yayında? E, bu yayında anlatmak istediğim şey e, benim e, şahsi yaşadığım tecrübe. E, burada e, sunumunda ana e, resmi şu Avrupa'da kod yazmak. Tabi bu çok jenerik bir başlık. Gördüğünüz e, Bulgaristan parlamentosu. Benim e, oradan geçmekten çok keyif aldığım bir bina. Muhtemelen eski parlamentosu, tam bilemiyorum. En merkezi yer Sofya'da. E, ben bununla ilgili konuşacağım ve burada neler yaşadım, resmi süreçler aşağı yukarı nasıl, e, neler yapılabilir ve e, bunun artısı eksisi nedir? Tıpkı iOS Development'da nasıl konuştuysak bunu da aynı şekilde değerlendireceğiz. Bu sayede e, izleyen herkes bununla ilgili Hayatıyla ilgili karar verme aşamalarında belki bir faydası olur. Tamam, ben sana yine sahneyi bırakıyorum. Arkadan seni dinliyorum dostum. Teşekkürler. Avrupa'da kod yazmak. Bundan bahsedeceğim. Bunun öncelikli adımı Avrupa'da iş bulmak. Avrupa'da nasıl iş buluruz? Önceki slaytta bununla ilgili anlatmaya çalıştım iOS Development düzeninden anlattım. Ancak bu adımların her biri Android veya Backend Development için geçerli. Aşağı yukarı. İş bulmak için çeşitli kaynaklar var. Glassdoor.com LinkedIn, Stepstone.de veya Jobs.bg Bu Bulgaristan'ın işte iş bulma platformu. Buralarda çeşitli iş ilanlarına göz gezdirebilirsiniz. Buraya tabii eklenebilecek daha bir düzene web sitesi var. Fakat şöyle bir şey var. E, Avrupa'da iş bulmak için sadece buralara başvuru yapmanız yetmiyor. Özellikle özgeçmişinizi çok uygun ayarlamanız gerekiyor. Sizin tecrübeli olduğunuzu ispatlaması gerekiyor. Sizin o ülkeye katma değerde bulunabileceğinizi ispatlaması gerekiyor. Ve başvuru süreçlerinde e, size e, yardımcı olmak için motive etmeniz gerekiyor. Yani bir ay iki ay uğraşacağız ve bu adam bize çok fazla para kazandıracak düşüncesiyle. Bununla ilgili ben başladığımda, yani iş aramaya başladığımda çok korkunç motive bir şekilde başladım. Çek Cumhuriyetinde bir iş yerine, şirkete başvurmuştum. Demo projesinde patladım. Çünkü yani çok güzel merakatlar geçirdik. İngilizcem şimdiki kadar olmasa da iyiydi. Patladık. Yani dediler ki işte kötü proje yazmışsın. iOS ile ilgili teknik olarak her birini detaylı bir şekilde açıklamışlar. Bugün benim kendi ülkemdeki şirketlerin çok büyük bir kısmı bu tarz detaylı dönüşü yapmıyor. E, bu tabi bir eleştiri olarak sayılabilir ama e, bu kültürü de yine biz oluşturacağız çünkü bu sektörü de biz oluşturuyoruz. E, kimi şirketler cover letter istiyor. Cover letter niyet mektubu demek. E, orada daha iyi açıklamanız gerekiyor, işte kibarca ne istediğinizi, neden böyle bir şeye motive olduğunuzu ve e, hiçbir mülakatta, hiçbir aşamada Türkiye ile ilgili şikayette bulunmamamız gerekiyor bir ikincisi hiçbir aşamada parayla ilgili buranın daha cazip geldiğini yeni bir hayat kurmak istediğini veya diyelim ki siyasi olarak bir problem yaşadığınızı veya rahat hissetmediğinizi asla ve asla söylememeniz gerekiyor burası market burası tezgah burası pazar insanlar sizinle karşılıklı alışveriş ikisi kurmak istiyor ve burada sizi hani size kimse e, ebeveynlik yapmak için e, e, bir kapı açmaya çalışmıyor. Siz e, zor bir şeyi, e, zor bir ticareti yapmaya çalışıyorsunuz aslında. Dolayısıyla kendinizi doğru şekilde pazarlamak gerekiyor. Benim burada kesinlikle bir düzenim var. Ben rahatım. Ancak böyle bir şey tecrübe etmek istiyorum. Hem de size katkıda bulunmak istiyorum. Bunun karşılığı olarak. Herhalde bunu en iyi böyle açıklayabilirdim. Bu zor bir süreç Avrupa'da iş bulmak tabii ki ve çok sabır gerekiyor. Ancak belli firmalara odaklanıp ve iş bulmak için hedef aldığınız firmadan insanları ekleyerek onlara sorular sorarak çevre gerekiyor. gerekiyor. Birçok firma sizin GitHub'ta diğer projelere yaptığınız katkılara da dikkat ediyor. Bir sonraki saate geçebiliriz. Çalışma izni ve yasal süreçler. Burada ben tabii ki kendi tecrübemden bahsedeceğim ancak her ülkenin, her evin kendi kuralları var. Burada Avrupa'da yazıyor ancak bunu Bulgaristan'da diye düşünebiliriz. Fakat yine de Avrupa'nın birçok ülkesinde aşağı yukarı süreç aynı. Ne yapıldı? Önce çalışma izni alındı. Nasıl alındı? Benden bazı belgeleri istediler Türkiye'de. Bu mesela sabıklı kaydı, diplomanın noter onaylı kaydı. Hatta noter de... Notal'da onayladıktan sonra İçişleri Bakanlığı'na gidip e, apostil almanız gerekiyor. Kaymakamlığa e, işte orada e, orada e, apostil şu demek ülkelerin birbiriyle yaptığı bir anlaşma var. Türkiye mesela 57 ülke diyor ki e, bu belgeler resmi çünkü bizim standartlarımıza uygun. İşte siz İçişleri veya Dışişleri Bakanlığı'ndan sabıka kaydınızı, kitabınızı onaylatıyorsunuz. Bulgaristan'a gelip çevirisini yaptırdığınızda bu resmi olarak onaylı belge oluyor. Bunları posta ile Bulgaristan'a gönderdik. Onlar bizim için çalışma izni başvurusu yaptı. Burada bir ajans var bunun için ve o ajansdan benim çalışma iznim çıktı. Evet, bu insan bu ülkeye katkıda bulunacak şekilde kaliteli. Ve tabii şirket de neden bir yabancı alacağına dair etmek mektup yazmak zorunda. Bildiğim kadarıyla şöyle yazıldı. bu insan bizim ülkemize yurt dışından para getirecek, bizim ekonomimize katkıda bulunacak ve bu ülkedeki iş gücü açığını kapatmamıza yardımcı olacak. Onayı aldım. Onayı aldıktan sonra e, Türkiye'de olduğumuz zamanda bize vize başvurusu yaptım. Bana onay belgesini kira kontratını gönderdiler. Benim için burada ev kiraladılar anlaştığımız üzere ve e, bu belgelerle ben konsolosluğa gittim. Dedim ki yani belgelerle dedim ki benim sizin ülkenizde kalacak evim var. E, işim var, iş kontratım var. Çünkü iş sözleşmelerini de yolluyorlar. onlara da imzalıyoruz. İngilizce ve Bulgarca nüshasını. E, ve e, konsolosluğa dedim ki benim için lütfen vize başvurusunda bunun D vizesi olarak. Bir ay sonra da gidip vize aldık. Yani total iki ay. Fakat bu süreçte tabi aksilikler oldu. Ben konsolosluktan randevu alamadığımda e, bununla ilgili e, şirketin araması gerekti, randevu alması gerekti. E, bu süreçler Kesinlikle herkesin eşsiz yaşadığı bir süreç. Yani herkes farklı bir tecrübe yaşıyor. Redde gelebilirdi vizeden o zaman basitçe çalışmaya boşa gitmiş olacaktı veya tekrar başvurabilecekti. E yani her aşamada bir denetim var neticesinde. Eğer kötü niyet sezerlerse reddederlerdi bizim veya belgelerde eksik olsaydı. Her nesil dev vizesini aldıktan sonra benim için uçak bileti aldılar. Sohfya'ya zaten 1 saat 20 dakika e hemen Sofya'ya indik. Ee, indikten sonra da e, direkt olarak eline götürdüler, yönlendirdiler ve tabi çok enteresan bir taksi tecrübesi e, oldu, ilk tecrübe, e, yani e, ya bu tecrübeyi, bu hayat tecrübesini e, her yerde edinmek, her zaman edinmek, her yaşta edinmek mümkün değil. Her neyse, gittikten sonra resmi süreç olarak da şirketle beraber Burada göç müdürlüğüne gidiyoruz. Muhtemelen her ülkede süreç aynı. Göç müdürlüğüne gidiyoruz ve çeşitli belgeler sunuyoruz. Sabıka kaydı. Ben mesela sabıka kaydımı almamı söylemediler bana. Derhal konsolosluğa gittim. Konsolosluğa sabıka kaydı çıkardım. Onu çevireye gönderdiler, çevirdiler. Motor onaylı. Motor onaylı olmadı muhtemelen ya da olmuş da olabilir, bilmiyorum. Ve onunla mavi karta başvuruldu. Ve mavi kart elde ettik. Nasıl ettik? İşte gerekli belgeleri sağlıyoruz, kira kontratını vesaireyi ee, ve bu kira kontratı işte diploma vesaire yetkinliklerimize işte çalışma iznimize göre bize mavi kart çıkarıyorlar. İşte mesela üç günde almak istiyorsanız şu kadar leva, 9 günde bu kadar leva, 30 günde bu kadar leva şeklinde. Bunun akabinde de işte evet mavi kartım oldu ondan sonra. Ama esas macera orada başlıyormuş. Tabii ben bunu fark edemedim. Çünkü benim bu mavi kartı bir sene içinde altı defa değiştirmem gitti veya beş. İkisi de çok büyük rakamlar. Çünkü çok eziyetli bir süreç. Mavi kartımın üzerinde adresim yazıyor, pasaport numaram yazıyor, şirketimin adı yazıyor, şirketimde ne yaptığım yazıyor. Ve e, ilk olarak... Ee, Avrupa'da şundan bahsedeyim. Taşınmak ve iş değiştirmek. Sonraki aşamalar bu tabi bundan e, bahsetmeyeceğimizin hızlıca değinmekle fayda görüyorum. Taşındığınız zaman adres değişikliğiyle işte e, yeni kira kontratınızı da beyan etmek durumunda kalıyorsunuz. Ben tabi taşınmam gerekti. Çünkü şirket 6 ay boyunca bir şirket evinde kalmayı e, sundu bana. Ama kabinde dışarı taşınmam gerektiği söylendi ve kira kadar maaşıma ekleme yapacaklarını söylediler. Avrupa'da deneme süresi 6 aydır ee, ve bu 6 aydan sonra e, kontratınız kalıcılaşır. Yani Türkiye'de bu tabii 20 gün veya 2 ay olarak değişiyor işte 1 ay da olabiliyor. Ama Avrupa'da genellikle 6 ay. Burada ee, bir geriye Furkan önemli. Polonya'da genelde 3 ay değişiyor olabilir o ülkedeki. Burada 3 ay o deneme sonra 6 ay bazen yapıyor IT firmaları ve genelde. Sonraki sınırsız oluyor. Ama şöyle bir şey var Polonya'da yani yazılı olmayan bir kural. Üçüncü sözleşme yüzde sınırsız oluyor. Mesela benim IT'de ilk üç ay şeydi abi ilk üç ay denemeydi. Daha sonraki direkt olaraktan sınırsızdım. Atamıyor bile yani öyle diyeyim sen. Sınırsız sözleşme vardı. Evet. Müthiş bir olay. <gülüyor> çok çok iyi olay ya. Ona ekleyeyim dedi sadece. Sebebi, e, işte nitelik e, kaygıları ve arz talep muhabbetinden dolayı. Kesinlikle yeni biriyle uğraşmak istemiyor. Tuttuğunu bırakmamak istiyor. O önemli. O çok güzel bir şey hatta. Sen deyiz yine. Yani şöyle bir kaygı vardı. İşte altı ay yani bu süreci doldurduğunuzda işten çıkarılma durumu var. Yani bu 6 aylık periyodda. E, açıkçası tabii e, insan diyor ki ya başıma gelmez. Yani taşındım direkt olarak yakın bir apartmana ve dedim ki yani tamam artık altı da doldu. Ancak iş değiştirmek başlı başına çok büyük bir problem. Tabii insanlar şey de yapıyor işte yeni bir ülkeye taşındım hop iş değiştirdim. Ne oldu? İşte zıplamış oluyorsun, üstüne basmış oluyorsun. Hiç hoş değil. Hiç hoş bir davranış değil. Yine anlaşılır, yine bu biznesdir. Ancak bu kültürdür yani bir ülke hani. Güvenmek istersin. Yani en iyi ihtimalle biriyle konuştuğunda, tartıştığında, bir şey paylaştığında güvenmek istersin. Ee, ben tabii olumsuz bir tecrübe yaşadım. Çünkü 6. ayda işten çıkarıldım. Ee, ve bu hakikaten anlatılmaya değer bir tecrübe. Ee, yani bana hani nitelik olarak e, kaygılarını söylediler. Ve tabii bu 6 ay işte yıllık izinleri kullandığım için e, esnemiş. Onları üstüne koyuyorlarmış. Tabii ben e, çok... Endişelenmiştim onun akabinde çünkü pandemi öncesi hemen ve işte Çin'de salgın var vesaire durumu vardı. E, hızlı bir kamp yaptım kendime ve unit nedir, bu mimariler nedir, hızlıca işte şirketlere başvurmaya başladım. Daha da problemlisi şirketler bu süreçlerin nasıl işlediğini bilmiyor. AB vatandaşı olmayan biri için 6 ay sürer vesaire dediler yani bana böyle söylediler. Şirket beni çok istiyordu çalıştırmak. Ee, ama e, işte sadece çalışma izni aldıktan sonra mavi kartta başvurabiliyoruz ve çalışabiliyoruz aslında hani e, eğer bir ülkeye gitmişseniz bir ayda tabi her ülkenin tabi kendi prosedürü var çok başka prosedürleri var ee, ancak e, tabi edindiğiniz çevre edindiğiniz değerli arkadaşlar arkadaşlıklar yani ben çok fazla firmayla görüştüm işte mülakatlar yaptım tabi Bulgaristan pazarı çok büyük bir pazar değil ama e, Neticede bir arkadaşımın yönlendirmesiyle bir yerde iş bulabildim ve bir senedir de yaklaşık orada çalışıyorum ve çalıştığım yer hani daha büyük sorumluluklar veriyor çünkü burada aslında önümüzdeki slaytlarda bahsedeceğim problemler var dil problemi, sosyal çevre problemi, proje problemi çünkü adamlar hani beni adamlar diyorum bu yanlış bir kullanım. o insanlar beni işe aldığında ben iki ay önce başvuruyorum ve beni ona göre bir projeye göre planlıyorlar. Ancak iki ay sonra ortada çalışacak bir proje kalmıyor belki ve alakasız bir projeye koyuyorlar. Ben dört ay boyunca Bulgarca bir projede çalıştım. Hiçbir bilgim olmadığı halde. Yani, Translip kullanarak, işte çevir yaparak anlamaya çalışıyorum. Bu dilin ortaya çıkardığı bir problem. Dolayısıyla hani İngiltere mesela bununla ilgili çok daha makul bir seçim olurdu. Fakat bunun bir durum olmaması gerekiyor. Böyle olmaması gerekiyor elbette. Ama e, hepsi bir durum, yani hepsinin ihtimali var. Ve iş değiştirdiğinizde yeniden mavi karta, yeniden işte iş iznine başvurmanız gerekiyor. Ve ben tabi bu sırada pasaportu uzattım, çalışma izinini uzatmak için. Bu sefer tam mavi kartı elime geçirdim. Bu sefer pasaport için başvurmam gerekti. Her biri ekstra ücretli. Dolayısıyla e, her bir değişikliği bildirmeniz şart. Çünkü devlet sizi bu şekilde takip ediyor. Ben uzatmadan daha fazla diğer konuya geçmek istiyorum. E, bu fotoğrafları koymak istedim. Açıkçası biraz tabii, tuhaf duruyor. E, bu arada bir e, CSS problemi var gibi. Artık tabii geri döndürülemez bir e, beyaz headerımız var. E, Kapıkule, yani Kapıkule'den geçerken aldığım screenshot'tan neden... E, Kapukule'nin bu tarafıyla bu tarafı çok farklı. Bu tarafından hiç çıkmamış insanla, bu tarafından çıkmış insanın birbirini anlama ihtimali çok zayıflıyor. Yani bilmiyorum eğer katılır mısın fakat bizim buradan yaptığımız yorumlar karşı tarafta çok yanlış anlaşılıyor Türkiye'nin içinden. Ve Türkiye'nin içinden de dışarıyı anlama çok zayıf oluyor. Dolayısıyla hani buradakiler oradakiler hakkında, oradakiler buradakiler hakkında çok iddialı konuşmamalı diye düşünüyorum. Çünkü çok farklı bir atmosfer. Yani dışarısı göründüğü gibi değil, dışarıdan içerisi göründüğü gibi değil. Bu çok enteresan bir tartışma konusu çünkü çıktıktan sonra eskisi gibi olmuyor. Yani Geriye bakış açımız. Çünkü bizim işte sosyal yaşadığımız durumlar farklı bir yere yönlendiriyor konuyu. İçerideki insanlar da dışarıyı bilmediği için çok daha olumlu olduğunu düşünüyor her şeyin. Sonraki slide'a geçeceğim. Avrupa'da iş kültürü. Bu tabii daha pozitif bir konu. Neden? Çünkü çalışma süreçleri, disiplin, dil ve iletişim konusu, işin becerilerle olan alakası ve kültürel farklılıklar. Burada hem olumlu hem olumsuz yanlar var. Ancak çalışma süreçleri ve disiplin Türkiye'dekinden daha farklı. Şahsi gözlemim şu yönde. Biz Türkiye'de çok fazla ebeveynlere bağlılık duyuyoruz. Okullarda öğretmenleri ebeveyn olarak görüyoruz. Ve iş hayatına atıldığımızda patronları da ebeveynler olarak görüyoruz. Fakat sorun şu ki öğretmenlerimiz bize ne olursa olsun eğitim verme konusunda gönüllüler ama patronlarımız hiçbir şekilde bizimle ticaretini sürdürmek zorunda değil. Çünkü bu bir iş ve birbirimize faydalı olmadığımız noktada bitecek bir ilişki bu. Ve Dolayısıyla bizim bu konuda anlayışımızın ee, olgunlaşması gerektiğini daha da olgunlaşması gerektiğini düşünüyorum. Tabi bu her ülkede yine farklı farklı. Yani burada da tabi benzer problemler var. Yani sadece Bulgaristan'da evet burası olgunlaşmış. Öyle bir şey söylemiyorum asla. Çünkü ben Türkiye'de daha güvende hissediyorum bu arada. Yani ortam olarak kendimi daha sıcak bir yerde hissediyorum. İnsanların. Ya tabi bunu böyle söylemek de çok yanlış. Çok kaba. Yani mevcut. Bu... Yani buradaki e, bulunduğum durumu da çok seviyorum. Ama nispeten insanlar burada ticaret olduğunun farkında. ve yani karşılaştırmalı olarak. Yine de aile ortamı var. Yani işten çıkınca işte diğerleri gidip oturabiliyoruz. Dil ve iletişim konusu çok büyük bir konu. Çünkü her ne kadar ne kadar inkar ederseniz, ne inkar burası Avrupa, İngilizce yeterli. Yani i̇nsanlar Bulgarca konuşuyor. Niye kendi dilini konuşmasan insanlar? Yani çünkü ben buna empati yapıyorum. Mesela Türkiye'de olsaydım ve bir yabancı olsaydı kesinlikle Türkçe konuşurdum bununla bir şüphe yok. E, ve bu gideceğiniz ülkenin diliyle ilgili mutlaka önceden hazırlık yapılması gerekiyor. Ve bu sosyal becerilerinizi gerek yerde zayıflatıyor, zaman zaman e, güçlendiriyor diyebilirim. İşin becerilerle ilgisi verdiğim örnekle alakalı e, size uygun bir proje bulamadıklarında veya olmadığında ellerinde e, bu çok daha farklı bir yere gidiyor ve işte özgüven kırılımına da sebep olabiliyor. Ama uygun bir iş ve becerilere uygun bir yol bulunduğunda inanılmaz faydalı, iyi de hissettirebiliyor. Kültürel farklılıklar çok önemli bir konu. E, biz Türkiye, daha çok Akdeniz ve Balkan e, e, kültürüne sahibiz. Fakat e, İngiltere'de çok farklı bir kültür var. Onlar e, bizim kadar kolay şikayet edemiyor konuyla ilgili. Ee, orada sert tepki verdiğinizde çok farklı bir yaklaşım sergiliyorlar ve e, günlük konuşmada inanılmaz çok küfür ediyorlar çünkü küfür, küfür olarak görmüyorlar. Ee, Japonya'da çok farklı bir kültür var, Amerika'da çok farklı bir kültür var bu kültürel farklılıklar öyle ya da böyle bunu etkiliyor yani kesinlikle çok büyük etkisi var ve kendimizi bunu hazırlamak zorundayız eğer göç ediyorsak göçte şöyle bir konu var göç her canlı için bir değişiklik demektir. Bir risk demektir tabii ki aynı zamanda. Çok büyük bir risk. Küçük bir şey ekleyebilir mi abi araya? Hani bekledim de. Ya bu mesela aynı şeyleri hissettiğim için söylüyorum. Evet mesela ben ofise gidiyorum. Bir yıl geçiyor. Krakow'da bizim ofis. Hollanda'daydım işte geçen sene. Geldim. Hani şey bekliyorum. Bir karşılama bilmem ne. Ya da ofisteyken bir öğleyin, birlikte iklemeye çıkma. Bunları yaşamıyorsun. Yani insanlar iş arkadaşlığıyla özel hayatı çok iyi ayırıyorlar. Asla çok samimi, çok fazla olmuyorsun. IT'de de böyleydi, mühendislikte de böyle. Buna katılıyorum. Dil konusunda da git Çıkarak değilse veya Hollanda gibi yani böyle ya da Norveç gibi ekstra ordiner derim ben buraya. Değişik bir millet. Herkes İngilizce biliyor ve konuşuyor değilse. Eski Slav ülkeleri ise hatta Almanya ise. Almanya'da dahi ve Fransa'da zaten hiç yok. İngilizce çok konuşmuyorlar veya tercih etmiyorlar. E, yerel halka yanaşamazsınız. IT sektöründe evet her şey İngilizce döner. Türkiye'de de öyle artık. E, bir dil oluşmuş biliyorsun değil mi? Setup ettim toplantıyı şu bu. Meetingi hatta. Bu daha komik bir İngilizce bence. Tarzanca hatta. İşte şeyin dediği gibi. Bilim insanı adını. Ork Dyson'dan oldu dediği gibi ama. Yani gittiğiniz yerin kültürünü almanız zor olabiliyor. Yani ofise gidiyorsun abi. Çalışıyorsun. hatta bir alakam olmuyor. Ve eve gidiyorsun. Hatta artık her şey ofise e döndü. Sen şu an home office misin? Gidiyor musun ofise? Bizim ofise gelmemiz e, zorunlu gibi. Yani haftada bir gün böyle, e, home office hakkımız var. Ama tecrübeliler için bu problem olmuyor. Ben Türkiye'ye gideceğim diyorum ve size bir şey demiyorlar. Yani. Evet evden bile çalışabiliyorsun. Artık yani bu bariyer de kalktı ama çok fazla halkta da iletişim kuramıyorsun. Onu eklemek istedim Furkan'cığım. Çok teşekkürler. Dediğin gerçekten katılıyorum. E, halka entegre olmak için dile öğrenmek zorundayız. Çünkü e, i̇ş dışında arkadaşlıklar edinmemiz lazım. Yani e, ve Varşova paktı ülkeleri bunu e, daha e, edinme... Yani Fransa bile aslında daha dediğin korkunç yani. Asla Fransa'da hele hiç konuşur. ya bizim projelerimiz var orada. Arkadaşlar diyor İngilizce bilenini bulamıyoruz diyor. Yok yani yok konuşmuyor adam. Fransızca bileceksin diyor. Belki biliyor da konuşmuyor. Öyle diyeyim sana. Ha, belki Paris'te vardır. Başkentlerden bahsetmiyorum ama yani şöyle... Ee, arkadaşlar bilmek gerekiyor o ülkenin dilini. Yani eğer o kültürü o halkı anlamak istiyorsanız, Türkiye gelen birinden nasıl bekliyoruz biz bunu? Bilsin dilimizi. Onlar da bizden bekliyor. Yalan mı yani? Haklılar da, Bulgarlar. Bulgarca konuşacak abi tabii ki ama Hollanda çok istisnai bir durum. Hollandalar İngilizce konuşuyor resmen artık. Yani, tamamen böyle küçük Amerika olmuşlar orası. Çok değişik bir ülke. Onun bu dışında da ben görmedim şey bu kadar. Bence değil abi. Kültür yani... olarak bir kültürleri yok zaten yani. Öyle diyeyim sana. Yani e, ben bunu e, çok güzel bulmuyorum dediğin gibi ben de Türkçeden bu kelimeler arınsın diye çabalıyorum en azından Türkçe Aynen. konuşurken o kelimeleri çıkarmaya çalışıyorum çünkü bunlar alışkanlık ağızdan ağza yayılıyor ve normalleşiyor. E, yine de e, kültürlerin kendi dillerini koruması gerekir ki bu da onların varlıklarını e, varlıklarının simgesidir yani dil en önemli konu. E, Bununla beraber ben mesela hani Covid'le beraber hastaneye gittiğimde doktor İngilizce bilmiyordur. Hani Bulgarca ne kadar biliyorsam onu konuşmak zorunda kaldım. Korkunç bir tecrübeydi. <gülüyor> yani <gülüyor> yine de sağ olsun bir şekilde yardımcı oldular. Evet yani göç ederken bu karar aşamasında dikkatli olarak üzerinde durmamız gereken bir konu. Yani Avrupa'da sosyal yaşamla aşağı yukarı bununla alakalı bir konu. Arkadaş çevresi edinmek, entegrasyon, dil bariyeri, yabancı olmanın avantajları ve dezavantajları ve team building'ler. Şirketler tabii team building'ler yapıyor. Bu çok güzel bir şey. Tabii Covid'den sonra daha büyük bir problem. Bu arada burası Vitosha Caddesi. Eee Bulgaristan'ın işte karşıda bir dağ şey mı görüyorum? Karlı bir dağ sanki Furkan? Evet, orası Vitosha tam olarak çok ben güzel. de burada görüyorum. Çok. Güzel. Ee, yani gerçekten e, manzar olarak yani beni iyi etkileyen bir yer. Bisikletle mesela bu caddede gezmek. Sen buralara yakın mı yakıyor, diye... yaşıyorsun ya da oturuyorsun evin? Bu dağa görünüyor. Yani mesela da, İstanbul'da evet, evet evin balkonundan görünüyor. 11. birinci kattayım. Ee, bu şehirde bisikletle erişebiliyoruz her yeri. Çünkü küçük ve bu güvenli hissettiriyor insana. İstanbul'da deneyebilir Ya abi yok yani yok mümkün değil hiçbir yere yani de zaten İstanbul coğrafi yapısı gereği yokuş dolu bir yer yedi tepe yani <gülüyor> yabancı olmanın avantaj ve dezavantajları çok önemli e çünkü hem kendi evinizde hem bulunduğunuz ülkede kafanız karışıyor yani açıkçası ben kendim için söylüyorum çünkü insanların davranışları kendi evimizde de farklı burada da farklı. Bu sefer insanların sizi koyduğu yeri anlamak, anlamak, anlamlandırmak daha zor bir hale geliyor. Çünkü bu göçmen psikolojisi tam olarak. Evet, Çünkü evet. burada kimisi veri gibi davranıyor. Aa, çok farklı bir şey falan hani. Ama bir bakıyorsunuz mesela hani aciz hissettirdikleri oluyor. Çünkü bunun sebebi dille alakalı. Onların dilini konuşamadığımız için otomatik olarak bir aciz hissettirme, yardım ihtiyacı varmış gibi bir durum oluşuyor. Bu arada Türklerin mühendislik yetenekleri vesaire bu ırkla alakalı bir durum değil. Bu dille alakalı bir durum. Çünkü bir insanın ana dilini e, ana dilinin yapısı beyninin gelişimini direkt olarak etkiliyor. Ve Türkçe öyle bir dil ki öyle bir dil ki. Çok algoritmik bir dil. Furkan şey için Tekkenin... ne düşünüyorsun ama ben şunu gözlemledim. Ya Bizim Türkler yani ırksal bir şey olarak demiyorum ama kültürel bir şey. Biz hep bir şeyleri değiştirmek ne bileyim farklı bir şey yapmak, ilerlemek, girişimcilik. Ve benim çalıştığım IT firmasına takım ilerlediğim çoğu Türk olmaya başlamıştı. Mesela Polonyalılar ya da yabancılar da şöyle bir şey. Bir görev veriyorsun onu yapıyor. Güzel de yapıyor ama daha fazlasında gözü olmayabiliyor. Ama Türk şey yapıyor. Hatta benim ya şu an bütün ofisin takım ileri olmuş. Hatta bütün projelerin birçok eleman vardı. O da haberleşme mühendisiydi. Abi çok fazla şey yapıyor. Yani bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor. Sen nasıl gözlemliyorsun? Takım arkadaşlarının yabancılarda böyle bir şey gördün mü? Yoksa bu kişisel gözlemim mi benim? Biz daha hırslıyız. Bu e, sosyal alışkanlık benim düşünceme göre. Çünkü e, Türkiye çünkü, biraz e, hard hani, kapitalist de işte, belki ona göre yani diye düşündüm. Türkiye'deki e, uygulanan e, ekonomik sistem neoliberal sistem diye düşünüyorum ve ama daha çok bu bizim işte küçüklükten itibaren öğrendiğimiz e, tarih bilgisi, Atatürk, Osmanlı, işte savaşlar, fetihler çünkü tarih bilgimiz savaş isimleri, hangilerini kazanmışız, hangilerini kaybetmişiz. Aynen. Genelde kazanmışız. <gülüyor> <gülüyor> Hiç kayıplarda bahsedilmez. Yani <gülüyor> 16. yüzyıla kadar anlatıyorlar onları ya da aynen, 17, aynen. daha doğrusu. Her neyse, yani bu bizim e, hayata bakış açımızı çok etkiliyor ama buradaki insanlar da hırslı çünkü ee, herkes tabii ki daha iyisini kovuluyor yani. Burada e, eski komünizm etkisi var. Ben e, bu konuyu tabii siyasi olarak değerlendirilmesini istemem ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, kültürel alışkanlık dedim ya, bizdeki rahatlık, bizdeki e, hırs durumu burada daha farklı, burada daha çok savunmacı bir yaklaşımda insanlar. Hmm. Endişe ediyorlar zarar görmekten. Ama bu da başka bir kültürel yaklaşım getiriyor. Ortamı değiştiriyor yani ve iş ortamı burada biraz daha katı veya disiplinli değil sadece e, bizden e, beklentileri var e, ve onları karşıladığımız zaman daha bir de rahat aslında Balkan e, Balkanlar herkes rahatına çok düşkün Trakya yani aslında <gülüyor> alkol vesaire bu bakımdan herkes rahatına düşkün e, ben devam edeyim. Yabancı olmanın avantajları ve dezavantajları. Yani bu uzunca tartışabileceğimiz bir konu. Ama e, oturup değerlendirdiğinizde ve dışarı ile ilgili e, okumalar yaptığınızda bunu daha rahat değerlendirebiliyorsunuz. Çok empatik düşünerek de bunun sonucuna ulaşılabilir. E, bu değerlendirmeye değer bir konu. Ancak e, tabii bunun ekonomik boyutu ve iş kültürü öğrenme, geliştirme hedefleri bunu daha cazip kılıyor. Bu konuda yalan söyleyemem. Evet, olumlu yönlerini ve olumsuz yönlerini uzun uzun yazdım açık açık. Hayat tecrübesi edinmek. Bu en önemli kısmı. Yani bu geri alınamaz bir şey. Hafıza kaybı olmadığı sürece. Bir şey öğrenmiş oluyoruz. Ya, elimiz yanmış oluyor bir konudan. Ya bir konuda çok yüceltilmiş hissediyoruz. Ne zaman ödüllendirileceğimizi öğreniyoruz. Ekonomik durumun Türkiye'den daha cazip olması. Ben bunu buraya yazarken acı duydum aslında. Yani asla bunu, yani ben bunu buradan silmek istiyorum. Ama e, biz bunu buradan sildireceğiz. Yani doğru bir zaman geldiği zaman e, bu durum değişecek. E, ancak şu durumda, şu anda Avrupa'da e, Euro'nun durumundan ve IT sektöründeki e, marş skalalarından dolayı bu madde geçerli. Bu çok önemli bir şey. Burada bize kızıyor olabilir izleyeceğimiz veya potansiyel gelecekte izleyeceğimiz ama abi şöyle düşün Furkan. Adam ben benim gördüklerimi söylüyorum sana. Norveç'ten geliyor, İsveç'ten geliyor. Bu arada dil, IT analizm, sektör analitik sektör dil çok önemli. Konuştuğun dile göre maaşın artar. Rusça biraz düşüktü bizden. Türkçe bir tık üstüydü, Almanca bir tık üstü. Ee, Kuzey Kuzey ülkeleri, Kuzey Avrupa çok daha fazla. Adam abi buraya diyor ki ya bir sene de geleyim Krakow'da yaşayayım mesela. Geliyor abi aldığı maaş 2-3 katım. Kötü şartlarda değil. Neye göre entegre ediliyor maaş? Anladın mı olayı? Kendi ülkelerinin gelirine ve kazancına göre. E adam ne diyor? Ya kardeşim bu adam Türkiye'de zaten aldığı şu kadar. Ben buna bunu versen bu buna şükredecek. Aslında ben Hollanda için, Polonya için low cost engineer'ım abi. Sen belki low cost IT'cisin. Normalde daha fazla hak ediyorsun belki ama ona rağmen Türkiye'den kat be kat iyi. Doğru mu? Doğrudur. Ama şu da var. İngiltere'deki fiyatlar korkunç düzeyde. E, Avrupa'dakiler e, daha normal seviyelerdi. Bu arada kameram dondu. Benim mi? Tamam dondursun. ben geliyorum tekrar sen devam et. Tamam. E, İngiltere'deki durum e, çok yukarıda ve bu çifte standart işte mesela kimi şirketler Kübalıları çalıştırır mesela. Onlar da ona göre bir fiyat veriyor mesela. Ancak market öyle bir şey ki onlar da daha iyi fıstak bulunduğunda tabii ki oraya sapıyorlar. Yani yani benim için mesela burada evet öyle bir durum söz konusuydu doğrusu gerekirse. Çünkü göç için yardım ettiğiniz insana daha az para ödemek istersiniz. Ancak e, markete entegre olduktan sonra veya entegre olmak zorunda kaldıktan sonra e, gayet de Bulgaristan standartlarında iyi bir fiyat e, şirkete ne kadar kazandırıyorsanız yani dünyanın en iyi iOS developerı olan lead en senior, the most işte harika senior iOS developerı olun eğer şirketin bir dahili projesinde çalışıyor olursanız çalışırsanız size ortalama bir maaş verecekler. Ancak eğer şirkete yurt dışından para getiren bir projede çalışırsanız o zaman durum değişiyor. Benim anlamlandırma biçimim böyle. Yani mantıksal olarak vardığım sonuç böyle. Şirket sizin seviyenize değil, sizin ne kadar para getirdiğinize bakıyor. Dediğim şey Rusla Norveçli'nin mesela farkı şurada oluşuyor. E, şirket e, tıpkı bir tüccar gibi bir tüccar tarafı olarak en ucunu nasıl bunu e, sağlayabiliyorsa onun yolunu bulmaya çalışıyor. Bu da onun bir sonucu. E, dilersen devam edeyim olumlu yönler ile ilgili. E, i̇stikrar durumu. İstikrar durumu da şunu kastediyorum istikrar durumuyla. Yani bu tabii çok tartışılabilir bir konu. Ancak enflasyon verileri veya ülkenin para biriminin verileri bunu ifade ediyor. Mesela buranın enflasyonu aşağı yukarı %4. Yani bugün mesela 1000 leva ödediğiniz bir kira diyelim ki 1000 leva. Önümüzdeki sene 1040 leva Oluyor aynı fiyat. Yani ekmek fiyatı bu kadar artıyor. Şimdi düşünün bir de maaşlara zam yapıldığını düşünün. O zam gerçek bir zam. Bu da bunu olumlu bir yön olarak kılıyor. Eğer mesela enflasyonu yüzde yirmi, yüzde otuz olan bir ülkede yaşıyor olsaydınız e, istikrar durumu burada bunu etkilerdi. E, ikinci bir kapı ve ikinci bir market edinmek. Bu da çok önemli çünkü buradaki insanlar mesela Türkiye'deki marketi bilmiyorlar. Ben bunun onlar için dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben Türkiye'deki markette biliyorum, buradaki markette biliyorum. Ve bu ciddi bir perspektif katıyor. Bu benim karar verme mekanizmalarımda daha çok ödül ceza e, nöronu oluşturuyor diyebilirim. Ve e, burası yani örnek veriyorum Bulgaristan'da bir şirket kurduğumuzda ödeyeceğiniz vergi yüzde ise Türkiye'de e, %8 ise Türkiye'de şirket kurmak istersiniz. Tercih edersiniz. Ve bununla ilgili haberiniz olur nerede ne oldu. Mesela buranın Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşmalar burayı bu konuda cazip kılıyor. Hayatta kalma duysu ile dil öğrenmek. Bu biraz e, espri amaçlı düşündüm bunu. Çünkü e, hakikaten etraftaki insanlar birbirine şaka yapıp yüksek sesli güldüklerinde diyorsunuz ki, ya ben niye gülmüyorum şu an bu şakaya? Şimdi birine sormam lazım bana açıklaması için. Ben de o şakaya gülebilmek için dil öğrenmek zorunda kalıyorum ve hem yazılımcı olup hem üçüncü bir dil öğrenmek gerçekten Alzheimer'a karşı birebir olacağını düşündüğüm bir durum. Yine de tabii yani Bulgarca zor bir dil. Yani hala bir buçuk sene oldu. Çok ciddi zorluk yaşıyorum ama yine de öğrenmek durumunda kalıyoruz. Yani mesela doktor örneğinde olduğu gibi. Bir madde daha Balkanlar üzerinde bu madde. Kültürel benzerlikleri tespit etmek. Bu madde de şunu ifade ediyorum. Mesela birçok ortak kelime var Bulgar diliyle Türk dili arasında. Bu tabii zamanın ve kültürün paylaştığı kelimeler. Mesela en çok şaşırdığım ve biraz da fark etmekte geç kaldım. Haydi kelimesi, ortak bir kelime ve bu benim çok keyif aldığım bir şey. Bir dilde ortaklık tespit etmek, bir kelimenin kökeninin nereden gelebileceğini tartışmak. Ve tabii çok komik. Yani mesela bizim küfür olarak kullandığımız bir kelimeyi birbirlerine takılmak için kullanıyorlar. Örnek veriyorum. Şaşır kalıyorum yani veya işte konuşurken ama diye bir şey duyduğunuzda farklı hissediyorsunuz. Bu tecrübeyi daha enteresan kılıyor diyebilirim. Sadece dil bağlamında değil kültürel benzerlikler de çok enteresan. Yani mesela işte kulağını çekip böyle yaptıklarında falan e, Allah Allah ya nasıl yani falan böyle bir tuhaf bir his geliyor insana ve bu çok Tatmin edici diyebilirim. Karar alırken daha cesur olmak. Çünkü cesur olması gereken bir karar almış oluyoruz göç ederken. Çünkü göç etmek hiçbir boyutuyla kolay değil, hiçbir şekilde kolay değil. En iyi ihtimalle, yani buranın vatandaşı olursunuz. O zaman zaten göç etmiş sayılmıyorsunuz. Yani aslında tabii böyle demek de doğru değil. Yine göç etmiş sayılıyorsunuz, yaşam alanını değişiyorsa da. Bu bile zor bir şey. Yani göç etmek her haliyle zor bir şey. Karar alırken daha cesur ve daha değerlendirmeci oluyorsunuz. Çünkü muhtemelen çeşitli noktalarda diliniz yanmış oluyor ve e, daha sert kararların daha büyük faydalarını görüyoruz. Yardım etme ve edilme sayesinde daha güçlü arkadaşlar. Bu da işte yabancı olmanın avantajları ve dezavantajları diye işte karşılaştırdığım konu. Çünkü insanlar, evet dili bilmediğimiz için, yabancı olduğumuz için bize yardım etmeye daha meyilli. En azından iyi insanlar. Ve bu sayede güçlü arkadaşlıklar. Çünkü bir insanla arkadaşlık etmek için bir sebebiniz olması lazım. E kanka nasıl? Böyle bir arkadaşlık yapamıyorsunuz. Yani hayatın hiçbir noktasında Türkiye'de de böyle bir iletişim kurmak kolay değil. Ancak yabancı olduğunuzda doğru insanlarla doğru arkadaşlıklar kurmak daha kolay oluyor. Uluslararası bir ağ oluşturabilmek. Bu da işte mesela ben 10 e, sene sonra Bulgaristan'a Ziyarete gelmek istediğimde veya burada bir iş kurmak istediğimde alo deyip ulaşabileceğim arkadaşlıklarım oluyor diyelim. Veya işte çeşitli ülkelerde bağlantılar ediniyorsunuz daha kolayca. Bu sadece bir iç pazarda bulunmaktan daha büyük bir avantaj oluşturuyor. Daha fazla para kazanabileceğiniz pazarlardan haberdar oluyorsunuz. Ve farklı ülkenin şehirlerini gezebilmek. Tabi Bulgaristan bu konuda on numara bir örnek diyemeyeceğim diyemeyeceğim. Ee, en azından e, Balkan ülkeleri bizden vize istemediği için oralara erişimimiz tabii e, bu yine de riskli çünkü eğer ki diyelim hani varsayalım dünyada bir virüs çıksa mesela insanlar sınırları ülkeler kapatmak zorunda kalsa bu bir probleme dönüşebilir ee, ama normalde mesela şu anda Filipe'de veya Burgaz'da bulunabilmek benim ufkumu genişletiyor. Çünkü o şehirlerde insanlar farklı bir dil konuşuyor ve farklı alışkanlıkları var. Yeni yerler görebiliyoruz yani. Eğer bir Schengen ülkesinde olabilseydik, mesela Yunanistan'da veya Polonya'da, orada daha çok ülkeye gidebilecektik. Olumsuz yönlerine geçmek istiyorum. <gülüyor> Özür dilerim. Dil öğrenilen süreçteki zorluklar bariz. Ülkenin diline göre değişiyor. Yani sen de Polonya'da eminim çok benzer diller aynı zorluklarla karşılaşmışsındır. Maliyetler. Evet yani evimin kirasını ödemek zorundayım, ulaşım vesaire. Bunların hepsi sıfırdan ve daha ekstra bir. Yani mesela Türkiye ile burası arasında para getirip götürmek. Yani bankada gönderdiğinizde SWIFT var. Uygun yerler bulmanız gerekiyor. Bu Swift tabi başka bir Swift. Az önce konuştuğumuz Swift değil. Bu kesilen vergi. Çok %20, %30 kadar. Ee, i̇şte ev bulma ve kira zorluğu. Çünkü ev sahipleri genelde vergi ödemek istemediği için işte o noter belgesini imzalamak istemiyorlar. Ve emlakçılar yani Avrupa ülkelerinin başkentlerinde market korkunç bir durumda. Yabancılara bakış açısı evet bu gerçek yani hiçbir ülkenin yerlileri özellikle önceki yıllarda yaşanan olumsuz durumlar varsa komşu ülkelerde bu normal e, bakış açısı biraz farklı olabiliyor. Bu arkadaş bulma e, durumunu da etkileyebiliyor. Hani Bulgaristan yine e, bu konuda iyi ama diyelim ki Yunanistan'da olsaydık veya bir başka Ermenistan yani ben e, Tahmin edemiyorum, farklı olurdu muhtemelen. Ee, bu da sosyal entegrasyonda zorluk getiriyor işte dil bariyeri bunu güçlendiriyor. Dil bariyeri bunu güçlendiriyor. Tabi yani milliyetçiler her ülkede e, bununla ilgili size zorluk çıkarma durumu veya bela e, edinme durumu olabilir. Bu burada daha çok futbolla alakalı. Ama e, hiçbir problem yaşamadım diyebilirim şimdiye kadar. Yani gerçekten bu konuda minnettar hissediyorum. Ee, beni zor durumda bırakacak, beni utandıracak bir konuşma geçmedi şimdiye kadar. Öyle söyleyebilirim. İnsanlar yaşadıkları durumları e, A, ben ırkçılığa maruz kaldım diye yorumlamaya birazcık meyilli. Yalan yok. Ben de aslında öyle hissettiğim zaman zaman. Ancak bunların hiçbiri gerçek değil. Çünkü e, o zaman hiç kimse kimseyi mağdur etmezdi yani ideal dünyada. Birbirlerine de bu şekilde davranıyorlarsa bizim bu konuda şikayet etmemiz doğru değil. Veya eğer gerçekten baskı altında hissediyorsanız ülkenize dönmenizde hiçbir sakınca yok. Kimse bizi zorla tutmuyor çünkü. Sonraki maddelere geçebilirim. Adaptive olma süreci ve güvenli bölgeden çıkış. Güvenli bölgeden çıkışı az önce çok olumlu bir şey olarak anlattım ancak şu anda e, olumsuz da yönünden bakmak istiyorum. Çünkü güvenli bölge insanı daha az stresli hissettirir. Kendini daha çok geliştirme motivasyonu sağlar zaman zaman. Ee, ve hayatı daha yaşanabilir. Hobilerinize daha çok zaman e, ayırma durumunu sağlar. Ve bundan çıkış sancılıdır açıkçası. Ve adapte olma sürecinde şöyle söyleyebilirim. Bir ülkeye taşındıktan sonra 3 ay kadar e, Türkiye'ye dönmemek gerekir diyorlar. Bu alışma süreciymiş muhtemelen. Yani ben bir ay, hani her ay neredeyse gidip geliyorum ve bu ee, bu durumu daha da 3 <gülüyor> ya 6 o zaman. <gülüyor> yani e, benim annem de hani mesela çok enteresan bir örnektir. E, i̇şte 48 yaşında Çin'e gitti mesela. Hani hayatında ilk kez yurt dışında bir sene orada kaldı. O mesela kalabildi orada. Eğer diyor dönümseydim çok zor olurdu diyor. Haklı yani. Hakikaten çok zor. E, Gelip gitmek. Çünkü neredeyim ben? Ana dilimi konuşuyorlardı az önce. Bir bakıyorsun, çok farklı bir dil konuşuyorlar, farklı insanlar. Hani otobüsten iniş anı var. Otobüsteki herkes Bulgar. Az önceki ortamdan var çünkü. Hani pasaport sayısı bekledik beraber. <gülüyor> Ama indikten sonra metroda mesela hani alışkanlıkla kaba konuşuyorsun. İnsanlar tuhaf tuhaf bakıyor yani. Hani çünkü insanlar Türkçe biliyor burada. Yani Türkiye'de. Olası kötü durum senaryoları da işte örnek veriyorum 6. ayda işsiz kalma durumu olabilir veya mobbing durumu olabilir. Fark etmezseniz bile henüz ortama adapte veya entegre olmadıysanız. Ama buradaki olumsuz yönler e, sizi durduramıyorsa, sizi motive, motivasyonunuzu kıramıyorsa ki bu zor bir şey. Gerçekten insanın ülkesinde olması ve ben aslında isterdim kendi hani, Türkiye'de gerçekten e, değerlendirme yaptığımda Türkiye'de kalmak çok daha e, olumlu baskın çıksın. Ama doğru ortam, doğru şartlar oluştuğunda, yani Türkiye'deki market bu yönde evrildiğinde biz bunu sağlayacağız. Yani o ortamı biz oluşturacağız muhtemelen yine. Biz şu anda yurt dışında, yani benim şu anda mevcuttaki şahsi düşünce burayı öğreniyoruz, burayı görüyoruz. Ki bu renkleri oraya da getirebilelim. Bizim insanımız da buradaki insanların fark ettiği şeyleri uygulayabilsin markette. Ve ben insanları beyin göçüne yönlendirmekten çekiniyorum. Çünkü bir insanın bir insana ülkeni terk et, madem çok akıllısın, madem yeterlisin, vatandaşı olduğun ülkede yaşama da git falanca ülkede yaşa demesi çok kaba ve olumsuz bir durum olarak düşünüyorum. çünkü bir insana yani göç etmek eğer göç etmezsen tabii ki refah yaşayamazsın demek bu çok kaba bir şey değil mi abi yani herkes vatandaşı olduğu ülkede refah içinde yaşama hakkına sahiptir. Bunun istisnası yok. E, dileriz ki bizim çocuklarımız da refah içinde vatandaşı olduğu ülkede rahat rahat yaşayabilir en azından. Evet. Evet, sonraki slide'a geçmek istiyorum. Dikkat edilmesi gereken konular. E, sosyal, iş dışı hayata verilen önem. Bu çok önemli çünkü e, senin de az önce anlattığın gibi biz ofise ve işe kendimizi kaptırıyoruz fazlasıyla. E, ve ben bir noktadan sonra fark ediyorum. Evet, sadece hayatım iş olmuş. Ofis sadece. Ve başka bir yabancı arkadaşım var. O da aynı durumda. ya. Ben sadece kod yazıyorum, iOS yazıyorum. Yeter artık diyor. Yani benim bir hayatım yok mu? İşte kaykaya gidiyor, bisiklete gidiyor ama yetmiyor. Çünkü insanların insanlara ihtiyacı var. Bu akıl sağlığının iddianması için çok önemli. İnanılmaz önemli bir konu. Çünkü bir süre sonra kişiliğimiz bozulmaya başlıyor. Yani kişiliğimiz bozulmaya başlıyor. Kendimizi kaybetmeye başlıyoruz. Farklılıkların daima farkında olmak bu çok önemli bir konu. E, farklılığınızı bileceksiniz. Asla e, entegrasyonla çelişen bir konu gibi duruyor ama değil. Farklılıkların farkında olarak da Entegre olabiliriz Farklıyız, bu kesin e, ve bunu bilerek bunun bilincinde kendi kimliğimizi de koruyarak kendi dilimizi koruyarak Entegre e, olmalıyız ana dili konuşma etkinliği e, bu daha önemli işte hani Erasmusa gittikten sonra e, Türkçe'yi unutmak gibi işte yurt dışına çıktıktan sonra da insanlar e, ana dili konuşma etkinliğini kaybedebiliyor ve bu aslında kimlik bozulmasının bir parçası. Ee, bu konu bizim çok e, katı olmamız gereken bir konu. Konuşabildiğimiz ortamlarda ana dilimizi konuşmalıyız ve ana dilimizi unutmayacak alıştırmalar yapmamız gerekiyor. Bu herkesin değinmediği bir konu ama ana dilimizde içerikler tüketerek gerektiği kadar veya e, etkin olduğu kadar faydalı olduğu kadar ve bunun üstünde durmak gerekiyor. E, becerilerin geliştiriliyor ve işinizin beklentileri karşılıyor olması Bu da düzenli olarak e, bu düzenli olarak e, yapmamız gereken kontrol etmemiz gereken bir şey Yani becerilerimiz gelişiyor mu işimiz beklentileri karşılıyor mu sadece geldik burada takılıyor muyuz bunu tekrar tekrar kontrol edip düzenli olarak e, belirlememiz gerekiyor Ee, yani nasıl kaba şartlar bunu gerektirirken diye bir soru var ama ben tam olarak neyin kastedildiğini anlamadım ee, ülkemizdeki yakınlarınız ve aileniz evet bunu da üstünde durmamız gerekiyor çünkü ailemiz çok değerli her ne kadar hani göç eden insanın psikolojisi şeye gidiyor yani aldım çantamı bilmiyorum. ancak öyle bir şey yok çünkü dediğim gibi bir aile e, kolay edinmen şey değil yani zaten hayatta bir tane hani ailemiz olabiliyor genelde Hani bir yukarıda bir aşağıda ee, ancak e, bu ailemizle aramızdaki ilişkileri sıkı tutmamız ve tekrar özen göstermemiz gerekiyor. Yine tabii bu herkesin kendi e, özel durumu, yani tabii kimse bununla ilgili genel bir şey söylemek doğru olmaz ama e, bırakıp gitmemek gerekiyor ülkemizi geride veya insanlarımızı. Ve resmi yükümlülükler. Bu da önemli. Örnek veriyorum. Mesela eğer taşındıysanız Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'na veya elçiliğine, büyük elçinine gidip adres değişikliğini beyan etmemiz gerekiyor. Resmi yükümlülüklerimizi bilmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum. Eğer askerliğimizi mesela ertelediysek, Türkiye'de belli bir sürenin üzerinde durmamamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Mesela veyahut da e, Bulgaristan'ın kanunlarına göre veya taşındığınız ülkenin kanunlarına göre Yasa dışı olabilecek bir şey yapıyor olabilirsiniz. Bu da göçmen statünüzü etkileyebilir. Böyle bir problem var. E, bu konuda gözümüz açık davranmamız gerekiyor. Yani bu mesela taşındıktan sonra mavi kartı da değiştirmemiz gerekiyor mesela. Bu, bunları e, okumamız gerekiyor sürekli olarak. Teşekkürler. E, ve burası e, Borisova Gradina. Burası e, Atatürk'ün e, buradayken militer ateşeyken hoşlandığı e, bir kadınla yürüyüş yaptığı bir yer. Tabi tam olarak burası olduğunu garanti edemem ama bir Parkı gibi bir yer zaten. Güzel yer seçmiş Atam. Tebrik ediyorum. Romantizminden dolayı da ayrıca. Ve e, gerçekten çok keyifliydi seninle Furkan. Çok teşekkür ediyorum. Bu yayında ikinci bölüm olarak her yanlış yapmasa YouTube'a yüklenecek. Bu arada birlikte nokta gelecek mi nokta netten arkadaşlar ekiplerimize başvuru yapabilirsiniz ve çok sınırlı sayıda alım yapıyoruz. Sizi de alabiliriz. Özellikle montaj, video montaj, Photoshop, alt yazı ekleme, işte İngilizce kanalı ağırlık verme, bu tarz şeylerde önceliğimiz var. Bilginiz olsun. Furkan eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yavaştan yeni sonlandıralım mı? Yani e, bana özellikle bunları anlatma fırsatı verdiğin için teşekkür ederim. Sen de e, bu e, yani biliyorum Hollanda'ya gideceğini söylüyorsun. Yeni projeye başlayacağını Sıkıntı söylüyorsun. yok ben kim bilinirim. E, i̇ki saat ayırdık ve insanlara faydalı olmak için... Dolu dolu içerik... bir yayındı onu söyleyebilirim. Evet. Çok samimiyetle söylüyorum. Dolu dolu bir yayındı. Soru cevap şu an yapamıyoruz. Ama belki ileride yine sen alırım ben zaten arkadaşımsın sorun yok. Ne zaman yazsam gelirsin bir yine soru yaparız. O ayrı bir konu. Ama bize verdiğin tüm değerli bilgiler için ben çok teşekkür ediyorum. Ee, bir sonraki ben yayında çok görüşmek üzere diyelim. Ee, yani e, başarılı yayınlar bundan sonraki yayınlar içinde. E, umarım çok daha büyük işler yaparız beraber. E, siz de e, aynı şekilde... Keyif aldın ama değil mi Furkan? İyiydi yani. Öğrenmek ve öğretmek güzel bir şey değil mi? Bilgi paylaşımı çok keyifli. Ben Kod da yazmak isterim arkadaşlarla beraber. Zaten Mesela ben onu Furkan e algoritmayı... Ya arkada kod yazıyor kendinim. Konuş burada dedim. Hayır mı dersiniz arkadaşlar? Furkan kod yazarken izlesin. Yani bence hayır demezler. Burası böyle rahat bir ortam. Sıfırdan kanal açarsan biraz zor oluyor. Burada öyle bir sıkıntı var. O yüzden biz sana teklifimizi sunduk zaten. Değerlendirirsin ve daha sık görmek istiyoruz demişler zaten. Belli bir gün belli bir saat Hı. ararsın kendine. Senin saatin olur bizden teklif bakalım nasıl olacak. Umarım ee, değerlendirilir. İçeriklerin dolu ve değerli olması gerekiyor. Yani e, amacına uygun e, böyle bir durum olduğunda ve sizin de yayın e, programınız uygun olduğunda illa ki yapabiliriz. Mesela evrimsel algoritmayla bir sorun çözümü örnek Çok çözüm. güzel olur. Çünkü abi. hoş bir konu. Evet, evet. E, zevkli olacağını düşünüyorum. Ve ben kod yazarken gerçekten çok eğleniyorum. E, konuşuyorum yani. <gülüyor> çok eğlenceli Süper. oluyor. Süper. Çok ya abi. Yazarken minneti de konuşursun. Çok teşekkür ederim Furkan dostum. Bizimle birlikte olduğun için bu kadar saat yorulmadan bütün enerjinle bir şeyler anlattığın için, bir şeyler demiz önemli şeyler zaten. Soruları olanlar yorum olarak YouTube'a izleyecekler, alta yazsınlar. Furkan ona bakıp cevap atar arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz dostum. Kendine bak. Hoşça kalın. Sağ olasın. Evet arkadaşlar, yavaştan ben bitişimizi yapayım. Ee, şöyle bir teşekkür yine yapacağız bizi destekleyenler Amazon Prime'dan veya YouTube'dan katılımıyla destek olanlara. Daha sonra bitiriş bitirişimizi yapacağız. Kendinize iyi bakın dostlarım. Sevgili arkadaşlar bu Polonya'dan son yayınımdı. Artık Hollanda'da yeni projelere başlıyoruz ve tekrar dönme vakti. O yüzden benim için de anlamlı bir yayın oldu. Artık yarın yolculuğum var. Umarım sağ salim, sağ salim, kazasız belasız Yaklaşık 10 saatlik bir yolun var. Gidebilirsem ee, oradan devam edeceğiz her şeye kaldığımız yerden. Sevgiyle kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Lütfen bizi manevi desteğinizden esirgemeyin ve yayınları paylaşın arkadaşlar. Hoşça kalın görüşmek üzere.